Elektrikli süpürgenizde toz torbası değiştirmekten sıkıldıysanız ve büyük kaba elektrikli süpürgelerden hoşlanmıyorsanız işte karşınızda Phantom Dik süpürge. 27 Aralık Perşembe günü A101 aktüel ürünlerine her evin vazgeçilmezi elektrikli süpürgeyi mavi koltuğunda ağırlayacağız. Küçük bir hatırlatma videonun sonundaki ankete katılarak bu ürünü tercih edenlerin yüzdelik dilimini görebilirsiniz. Dik duruşuyla neredeyse bütün süpürgelere meydan okuyan Phantom Dik süpürge maalesef 500 W motor gücüyle biraz sönük kalıyor ama sınıfındaki elektrikli süpürgelerden toz torbasız kullanımı sayesinde sizi torba marsafından kurtarıyor bu yönüyle Phantom süpürgeyi affedebiliriz Ayrıca yaklaşık 5 metrelik elektrik kablosuyla odanızın her köşesini temizleme imkanına da sahipsiniz ama hala içinizde bir tereddüt varsa ve kullanıcı yorumlarında merak ediyorsanız açıklama kısmındaki internet adresinden bu yorumlara ulaşabilirsiniz hemen sağ üst taraftaki ankete katılarak kaç kişinin bu ürünü tercih edip etmediğini öğrenebilirsiniz Ayrıca aktüel ürünler yine gelmez sizler için ürünleri yerinde inceleyeceğim. Bu incelemeyi kaçırmamak için abone olmayı unutmayın. Bizi sosyal medya üzerinden takip etmeyi ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Allah'a emanet olun.